Selamun aleyküm. ben Ecel Faruk Mithat kardeşime bazı gevşekler diss atmış Bugün onları çağırdık beraber döveceğiz Bekliyoruz bakalım gelecekler Abi geliyor O ne lan ole Adamın geliş efekti var Oğlum bu adam Tokyo'da deriz mi lan evet abi, Mithat Dominik Turat'a mı bulaştın aslanım Abi dalıyorum ben Hadi bakalım dalıyoruz Geçim Tamam abi. sen Çok giriş Beynine kuvvet Geçim hadi gel. aslanım vur Hı. Kafasına vur kafasına, kafasına. Arkadaşlar Mithat'ı sattım Dayak yiyor şu an kaçıyorum Hı. Ulan bana yakışır mı lan Ulan benim adım Faruk Soyadım cinayet lan Cinayet Faruk'a bulaştın, başına belayı aldın. Çekiştirme lan adamı. Abi adamın üstündeki ceket abi, emanet, abi. onu bir alsam sonra dövsen. Tam havuzluk hava var ya. Abi manyakmışsın, eksilerde abi hava ya. O zaman toplar çıkarıp böleriz aslanım, bu havayı bir daha bulamazsın. Ben havuza giriyorum, zatürre olacağım, hadi. İzhat, bu ne lan böyle? Su bozuk lan, donmuş abi. Mahallede çalışma var acaba? Arkadaşlar herkese selamun Ben Bela Faruk. Sanayi'den çıktım az önce. Motora MP1 çalar taktırdım. Size kısa bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Bu arada size bir ders olsun. Bakın ileride bir araç var. Şimdi çekilecek kenara. Motorcu önceliği var çünkü. Yani azıcık delikanlıysa çekilmez tabi. <gülüyor> ne oluyor öyle? Evet çekilmedi arkadaşlar hayırlı olsun. Ben ben <gülüyor> Ulan harbiden delikanlı adammış. Arkadaşlar selamun aleyküm. ben dıştan yanmalı dört zamanlı hava soğutmalı dizel Faruk bugün geziyorum arkadaşlar Mithat'ın motorunu aldım ama e, haber yok yani çaldım Ç çarpıldım arkadaşlar pardon bazı cahiller yağmurda sürülmez motor kayar gibi saçmalıklar e kaydırma bilmiyorsan kullanma kardeşim <gülüyor> Allah. Evet motor kaymıyor gördüğünüz gibi yeryüzü kayıyor arkadaşlar motor sabit duruyor sakın ilizyona kapılmayın Eyvah eyvah litosfer kayması Başımız belada. Şekerim benim. Sizi kıtlarım Ya abi yeri. biraz bas ya korkuyor mu? Ne dedin sen? Korkuyor mu abi? Eyvah. Başım belada aç oradan müziği. Baştım abi. Aç müziği. Şey abi gel. Abi. <gülüyor> abi yapacağın işi var ya senin. Bak bu senin suçun biliyor değil mi? Ya manyak mısın sen ya abi bırak ya. Yalnız bak bir şey diyeyim mi? Ne var abi daha ne diyeceğim Gözünü seveyim ne diyeceğim daha? Of, <gülüyor> şekerim <gülüyor> benim. Faruk Şş, ses kes aslanım dur abi lan ses kes aslanım bir dur duyamıyorum ya aa duydum abi Faruk atla atla oradaydı yerde yerde abi Faruk sesin gelmiyor abi Aa bo boğuluyor galiba boğuluyor Nasıl bir şey lan bu bu nedir ya hayvan gibi araba kullanıyor ya lan bana bak lan O harbiden hayvanmış lan Kim veriyor lan bunlara ehliyeti Ben dikiş tutmaz o Zaman git konuş onlara Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmıştı. İşte onlara tamam. Mithat bak sen biraz geri zekalısın, sakın kayıp düşme ha. <gülüyor> Allah belanızı... Lan, lan Fa Faruk abi. <gülüyor> Bunlardan seviyor mu Bak ha? Bak. Oo, çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. Ben de atarım gerizekalı ne olacak izler Aman abi dikkat et Bak Allah abi, Allah abi, abi lan <gülüyor> Kardeşim sen Oğlum, abi Kardeşim abi. sen hile açmışsın lan Abi ne hilesi ya Gravit açmışsın sen kaç yer çekimi kaç kaç Hile kapa kapa hileyi kapa Faruk abi hala mı deniyor Abi olmuyor yapma artık ya Geliyorum geliyorum bu sefer olacak Midat tekniğini buldum bak bak Bak bak bak, bak, bak. bulamamışsın lan Abi bırak artık abi Allah'ın hakkı üç Midat bir daha deneyeceğim 200, 200 kere denedin abi ha, sen o zaman günaha girmeden bırakalım Faruk yavaş Faruk sürede bas sürede Bir de yok Viray'da denk geliyor sırası <gülüyor> Evet araçta uzun süredir Melat Hanım kamerayı kapatmayın. Kaçalım kenarı. Mithat Bey sizi alalım örne doğruyorum. Evet. Araçta mühendislerimizin evet. üstünde çalıştığı otomatik fren sistemi bulunuyor. Artık kazalar %100 olarak yok. İnsanı algılıyor sensörler arkadaşlar. Evet Mithat Bey yerinde. Şu anda gazı verelim arkadaşlar. Evet Mithat Bey ezildi. Yani sistemde herhangi bir sıkıntı yok. Mithat Bey insanlığınızdan Faruk şüphe ya. ettik. Yazıklar olsun. İnsan ya. değilmişsiniz Faruk ya. Bey Mithat Bey öldü mü arkadaşlar? Ya. Yok yok ölmedi Faruk Bey yaşıyor yaşıyor. Ha e, iyi. Taporda da bir şey var mı? Araç çünkü emanet. Ne yapıyorsun lan manyak. Eyüp'tan borç isteyecekti kaçtım. Yol yapıyor şerefsiz. Kaçarım lan. Umadım Faruk Koçovalı. Benim bir mahallem var. Tepe. Burada raconu ben koyarım. Bak bu mahallede bizden izinsiz kimse silah çekemez aslanım evvelallah. Oo Faruk baba. o ne lan öyle? Adam uzun namlulu tüfekle geziyor lan. Oo. Faruk baba peşine düşeyim mi? Salak salak konuşma Mithat düz, düz gideceğiz biz aslanım. Evet. Faruk baba sağa dönecektik zaten biz ne yapacağız orada? Justin Bieber'ın yeni albümü çıkmış Mithat onu kaçırmamam lazım sür sür. Aa, ama baba yürü yürü Mithat deli misin sen ayol? <gülüyor> Allah Allah. Aa Faruk abiler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Mithat çık çık çık. çıkıyor çık Çıkıyorum. aslanım patlamayalım. <gülüyor> Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Eyüp ne yaptın ya? İyi abi sen? İyi aslanım ne yapalım aynı. Aslanım nereye doğru? Abi, sola döneceksin Rümeysalar o sokağın başında. Önelim bakalım düşer. şekil zamanı. Ya, ne oluyor lan? Abi, abi, ne, abi, abi, abi. Freni, freni, freni. ne kadar geri zekalı bir insansın sen diyorum, ya. Bak Rümeysalar gördüyse bak etrafa bak. Yok bak, yok, bak, yok görme Eyüp, abi kimse görme. Eyüp ölmedin değil mi lan?